Merhaba arkadaşlar, astroloji serimize akrep burcu kadını ile devam ediyoruz. Evet, akrepler hırslı, azimli, kararlı, kıskanç, kuşkucu, şüpheci ve sezgileri çok yüksek olan kadınlardır. Akrep burcu bir şeyi bilmese de hisseder arkadaşlar. Her şeyi hisseder, gözünüzden anlar, kaşınızdan anlar, akrep burcu kadınını kandırmak, ona yalan söylemek imkansızdır. Çünkü onlar zaten sırlarla dolu insanlardır. Onların bir görünen yüzü, bir de sakladıkları yüzü vardır. Genelde akrep burçlarının iki ayrı hayatları olur arkadaşlar. Bir ev aile yuva hayatları, bir de bu bilinç altındaki dünyaları. Yani akrepler çok derin, çok sezgisel insanlar oldukları için akrepleri tanıyabilmek çok güçtür. Zaten genelde kötü, genelde ser verir, sır vermez bir halleri vardır. Çok yakın dostlarına bile her şeylerini öyle açık etmek istemezler. Dediğim gibi onlarda saklı kalmış bir takım duygular olmak durumundadır. Çünkü insanlara çok fazla güvenmez akrepler. Bir insanın kendisine güvenmesi için, Hiçbir şey yapmasa da insanlara güvenmek adına sürekli kafasında bir takım hesaplar, kitaplar, kurgular, bir takım testlere tabi tutar, bir takım imtihanlara sokar ama bunu karşıdaki kişi hissetmez. Akreplerin belli kriterleri vardır arkadaşlar. Birinci sınavı geçtiysen ikinci sınava tabi tutulursun. ikinci sınavı geçtiysen üçe vesaire vesaire. Ta ki bir akrep aşık olana kadar. Akrepler aşık olduğu zaman kendilerini kaybeder arkadaşlar, bilhassa akrep burcu kadını. Sevdiği erkek için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Herhangi bir erkeği sevdiyse onda aynı şey hissetmediyse onu elde edene kadar elinden gelen ardına koymayacaktır arkadaşlar akrep kadını. Akrep burcu için bir erkeği etkilemek çok zor değildir. Bir akrep kadını çok güzel olmayabilir. Çok modern, şık, trend olmayabilir. Ama onun bir akrep kadın olması yeterlidir arkadaşlar. Onun halinde, tavrında, edasında, konuşmasında, bakışında mutlaka bir farklılık vardır. Bir akrep burcu olduğunu mutlaka karşı tarafa hissettirir. Dediğim gibi akrepler genelde çok fazla trendleri takip etmez. Onların kendilerine göre bir tarzları vardır. Hatta Turka bir tarzları vardır. Hepsi çok güzel olmayabilir ama mutlaka çekici bir tarafları vardır akrep kadınların bilhassa Bakışları çok etkileyici Çok çarpıcıdır akrep kadınlarının. Akreplerin çapkın olduğu konusunda Çok yaygın bir söylenti olsa da Bunu akrep burcu kadınları için Doğru bulmuyorum zira akrep kadını aşık olduğu zaman Bu kadar kararlı Bu kadar etrafına bakmayan bir burç kadını daha tanımıyorum arkadaşlar Hedefe kilitlenir Başkasını gözü görmez. Eğer bir akrep kadını partnerini aldatıyorsa, büyük ihtimalle partneri onu aldatmıştır ve o da intikam almak için bunu yapmıştır. Hem de acı çeke çeke. Akreplerde biraz sadistlik vardır arkadaşlar. Acı çektirmekten ve acı çekmekten çok hoşlanırlar. Bunu kabul etmeseler de bunu yaparlar arkadaşlar. Her şeyi dramatize ederler. Böyle kafalarında bir böyle acılı bir aşk hikayesi oluştururlar ve akabinde o hikayeye kahramanları da yerleştirip rollerini verirler. Yani böyle ağlayarak geçirdikleri geceler, sabahlara kadar uykusuz kalmalar, efendim onun aşkından ölse de telefonu açıp aramama, gurur yapma bu tarz hikayeler yani akrep kadınlarını bağlar yani bu tarz şeylerden hoşlanırlar. Açıp da ya seni seviyorum özlüyorum gel demezler. ...onun demesini beklerler ve karşı taraf onu diyene kadar asla vazgeçmezler. Yani dediğim gibi bu konuda ee, sabırlıdır arkadaşlar. Yani ne kadar beklemeleri gerekiyorsa beklerler. Yıllarca bile bekleyebilirler. Yani burada <gülüyor> artık bu ilişki, bu iş saplantı ve takıntı boyutuna geçmekle beraber akreplerin bu kararlılıklarını, sabırlarını takdir etmek gerekiyor. Sonuçta herkesin yapamayacağı bir iş. Bükemediğin bile yapacaksın arkadaşlar yapacak bir şey yok. Akrep kadınları arkadaşlarına çok düşkündür ama akrep kadınların çok fazla arkadaşı olmaz. Çünkü neden? Bir kere çok iyi niyetli olduğunuzu anlaması lazım. Size sırrını verebileceği kadar bakalım ona güven verdiniz mi? Bu bir. İkincisi ee, Onun kıskanmayacağı ve Onu kıskanmayacak bir arkadaş olması lazım. Akrep kadınlarında şöyle bir şey vardır arkadaşlar ee, Herhangi bir burç kadınında gördükleri şey Eğer kendilerinde mevcut değilse yoksa işte içe şunu düşünebilirler Ya ben bunu daha çok hak ediyorum Neden onda vardı bende yok Bunu düşünmeyecekleri Kişiler ancak dostları olabilir dediğim gibi. Hatta onlar için her zaman daha iyisini olmasını bile isterler. Yani böyle dediğim gibi aynı partnerlerine davrandıkları gibi canhıraç bir şekilde arkadaşlar için kendilerini feda ederler. Arar, aradıkları zaman hemen hop oradadırlar. Yardıma ihtiyaçları olduğu zaman hemen peşlerindedirler. Yani akrepler arkadaşlarını kardeş gibi görürler. Kardeşlerinden ayırmazlar. Aileden sayarlar. Ve kolay kolay da bırakmazlar. Genelde uzun dostlukları vardır dediğim gibi. Dostluklar da e, güzel bitmez arkadaşlar onu da söyleyeyim. Çünkü çok derin bir dostluk kurmuştur. Çok uzun bir dostluk kurmuştur. Yani haliyle bu ilişkinin e, çok güzel bir şekilde bitmesi beklenemez diye düşünüyorum. Akrepler çok zehirlidir. Sevdiklerine, dostlarına, kendilerine yanlış yapan insanlar günü gelince o zehirden nasibini alır arkadaşlar. Çünkü akreplerde şöyle bir durum genelde yaşanır, akrebe bir insan yanlış yapar, akrep bunun üzerine yoğunlaşır, düşünür, üzülür, yıkılır, daha sonra o insan akrebin kucağına düşer. Bu ilahi adalet me mekanizması akreplerde çok iyi işler arkadaşlar. Belki de çok derinden yaşadıkları içindir, belki çok iyi ah ettikleri içindir bilmiyorum ama akreplerin merhametine muhtaç olacak duruma gelir o karşıdaki insan. Akrepler de burada tabii ki seçkinlik akarlarını kullanarak onlara zehri enjekte eder. Artık geri dönüşü yoktur. Akreplerde artık merhamet yoktur. Çünkü vaktiyle kendisine merhamet edilmemiştir. Akrepler aslında çok merhametli insanlardır. Zayıf olanlara karşı aşırı merhamet hissine sahiptirler ama dediğim gibi güçsüz kaldıkları anda onları sırtından vuran insanlar Artık cezasını çekmeyi beklesin arkadaşlar rahat rahat gizip dolaşmasın <gülüyor> Akreplerle birlikte olmak istiyorsanız öncelikle güçlü bir erkek olacaksınız Gücünüzü göstereceksiniz güçsüz zayıf zayıf e kontrolsüz bir erkeği asla tahmin edemez akrep kadını Çünkü onu sırtında taşımak istemeyecektir arkadaşlar. Ne istediğini bilen kendinden emin kararlı, maddi, manevi, güçlü erkeklere çekilir akrep kadınları. Çünkü dediğim gibi onun bu hayat standartlarını anca o şekilde bir erkek karşılayabilir. Akrepler Doğal şifacıdırlar dedik. Çok ilginç rüyalar görürler akrepler. Genelde akreplerin rüyaları çıkar. Ve o yüzden akrep burçlarının rüyalarına çok dikkat etmesi gerekmektedir. Akreplerin beyinlerine verdikleri mesajlara çok dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü genelde korktukları başına gelir akreplerin. Sürekli kafalarında kurdukları şeylere dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü çok kurguladıkları için belki de beyin artık onu doğru kabul etmeye başlar ve bu şekilde hayata geçer. Bu nedenle akreplerin duygusallıklarını, sezgilerini, hislerini doğru kanala enjekte etmeleri gerektiğini daha evvelde söylemiştim. Akrepleri seviyoruz. Burada akrep burcu videoma son veriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ee, herhangi bir hatamız kusurumuz olduysa da lütfen affedin. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Desteklerinizi esirgememek adına kanalıma abone olabilirsiniz. Videonun altına Yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.